Yedili Masanın iktidar olmasına yeniden Refah Partisi olarak vesile olamayız dedik. Ve Cumhur İttifakı'nda yer alma kararımızı aldık. CHP'nin döktüğü suyla abdest alınmaz dedi Erbakan Hoca diyorsunuz ama Erbakan Hoca AK Parti'yi de eleştiriyordu. AK Parti'ye de birçok şeyler söylüyordu. Evet doğru. O söyledikleri sözlerin her birisi eleştirdiği hususların her birisini AK Parti ile imzaladığımız mutabakat metninde hepsini imza altına aldık. Dış politikada, ekonomi alanında, milli eğitim alanında, aile ve sosyal politikalar alanında bizim AK Parti ile imzaladığımız mutabakatta dış politika ile ilgili ne diyor? D8 organizasyonunun kuruluş amaçlarına uygun çalıştırılması. Kıbrıs konusundaki kazanımlarımızın korunması, Kıbrıs'ın bütün dünya tarafından tanınmasının sağlanması için çalışılması. Kudüs ve Filistin davamız konusunda kırmızı çizgilerimizin korunması. Erbakan hocamız da bunları istiyor. D8, D60, İslam Birliği, Kıbrıs, Kudüs bunları zaten mutabakat metnine koyduk. Ekonomi alanında ne diyoruz? Denk bütçenin yapılması, kamuda israfın önlenmesi, borç yerine milli kaynak paketleriyle kaynak üret ilmesi elde edilen imkanla kaynakla dar gelirlinin alım gücünün refah seviyesinin arttırılması için gerekli adımların atılması ilave vergi ve zamlardan kaçınılması üretim istihdam ve ihracatın arttırılmasına yönelik dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik adımların atılması milli eğitim müfredatının milli ve manevi değerlere uygun hale getirilmesi Erbakan hocamızın 40 sene savunduğu bir şey İnşallah. Bu mutabakat maddelerinin de yeni dönemde uygulanmasının sağlanmasıyla bu maddeler milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olacak.